Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, bu analizdeki amacım özellikle orta vadeli yatırımcı olarak e, tanımlayabileceğimiz orta uzun vade diyelim biraz daha geniş bir ifadeyle e, bu tarz yatırımcıların dolar-tl yatırımı yapmış konumlarıyla e, alakalı olarak karşılaşabilecekleri kritik destek ve direnç noktalarını e, tespit edebilmektir. Zira arkadaşlar, Önümüzdeki süreç eğer 5 ay, 6 ay ve daha uzun bir süreci dikkate alarak analiz yapmayı gerektiriyorsa bu durumda bu süreçte her şeyin olabileceğini mutlaka dikkate almak durumundayız. Ve arkadaşlar bu analizdeki ikinci bir amacım ise bir taraftan uzun vadeli yatırım yapmış olanların haricinde bir de yüksek seviyelerden maliyetlenmiş olan, e, gerek 2018 yılı Ağustos ayın sürecinde doların çok daha yukarı seviyelere gideceği beklentisi ve tahminleriyle 640lardan e, Pardon 7'ler seviyesinden gibi gibi. E, bu seviyelerden dolar alımı yapmış ve uzunca bir süreden beri beklemek durumunda olan yatırımcıların yanı sıra ve maalesef ki yakın e, günlerimizde yine 6.40'lar civarından alımlar yapmış olan yatırımcıların olduğunu duymaktayım. Zira biliyorsunuz özellikle seçimlerin iptali ile birlikte e, bu haberin yayınlanmasıyla ile birlikte. Ee, hepinizin de tanık olduğu üzere yarın dolar 7 olacak bu hafta içerisinde 8 kesin olur gibi son derece net ve de kesin söylemlerle bir takım manşetler atıldı ve bu manşetlerin etkisiyle daha sabahı dahi bekleyemeden gecenin bir vaktinde bankaların çok yüksek kurlarından alım yapan insanlarımız oldu. O gün itibariyle seçimlerin iptal edildiği gün itibariyle, o akşam itibariyle yayınlamış olduğum bir videom vardı. Elimden geldiğince sizlere bu konuda uyanabilmeyi arzu ettim. Sakın ola ki bu yüksek kurlardan alım yapmayasınız. Yarın sabah 7'de olmaz, 8'de olmaz. Mutlaka bir dengelen süreci olacaktır. Alırken kazanmak esastır. Altı seviyesine doğru bir geri dönüş mutlaka beklenebilmeli ee, ve hatta 5.96 aralığının dahi görülme olasılığı vardır. Bu ihtimalleri göz ardı etmeyiniz şeklinde uyarılarda bulunmaya çalıştım. Asla bu ifadelerin ben demiştim edebiyatı adına değildir. Şunu net bir şekilde fark edebilmeniz içindir. Hiçbir zaman için arkadaşlar anlık bir haber etkisiyle, anlık bir gelişmeyle yatırım yapılmaz. Bir cep telefonu dahi alacağınız zaman belki günlerce araştırma yapıyorsunuz. Çeşitli telefon markalarının özellikleri arasında mukayeseler yapıyorsunuz. Bir araba alacağınız zaman... Aracın e, emisyon hacminden tutunda, yakıt tüketimine şusuna busuna kadar akla en zor gelecek ihtimalleri dahi değerlendirmek kaydıyla bir takım mukayeseler yapıyorsunuz. Ama maalesef ve maalesef ki görülen bir manşetin etkisiyle uçacak kaçacak göçecek vesaire tarzındaki e, haberlerle bir anda anlık kararlarla tuşlara basarak alımlar yapılabilmekte. Arkadaşlar sebep her ne olursa olsun bir şekilde olay gerçekleşmiştir. Tabii ki bu noktada bu tarz yaklaşımlar içerisinde bulunan arkadaşlarımıza da bir çift sözüm olacak. Arkadaşlar sizin amacınız yatırımcıya gerçekten yardımcı olmak mıdır? Yoksa onlara sanki bir ürünü pazarlıyormuşçasına, o ürünün reklamını yapıyormuşçasına, uçtu, kaçtı, göçtü, yandı, bitti vesaire şeklindeki ifadelerle o insanları Alıma teşvik etmek midir? Eğer amacınız o insanların o seviyelerden alım yapması değilse bu anlamda bir teşvikte bulunmadığınızı düşünüyorsanız niçin öylesi ifadelerle başlıklar atıyorsunuz ve neden insanların ilgisini çekiyorsunuz? Bilen var bilmeyen var o tür haberleri okuduğu anda evet ya 5 dakika sonra 3 dakika sonra veya yarın bir iki gün içerisinde dolar uçacak kaçacak beklentisiyle varını yoğunu Dolara bağlayan ama bugün de dolardaki %5 %6'lık bir geri çekilmenin yaşandığı bir ortamda kara kara düşünen insanlar var. Bunları niçin dikkate almıyorsunuz? Sadece ve sadece 3-5 daha dinleneyim umuduyla beklentisiyle bu tür şeylerin yapılmasını ne kadar kendinize yakıştırabiliyorsunuz? Ve bugün de insanlara e, nasihatta bulunuyorsunuz. Çıkacak, yükselecek, bekleyin sabredin. Değerli dostlar, elbette ki çıkacağım, elbette ki yükselecek. Birazdan sizlere sunacağım grafiklerde bu durumu çok net bir şekilde göreceksiniz. Ama hangi gün çıkacaktır? Kaç ayda ilk seviyeye ulaşacaktır? Ve o seviyeye ulaşır ...buncaya kadar geçilecek olan dikenli yollara hangi yatırımcı ne kadar tahammül edebilecektir? Kimin ne kadar sabrı buna yetecektir? Veya o başlıklara bakıp da yarın bir gün sonra 7-8 veya ne bileyim 3-5 gün sonra en az %15- %20 prim yapacağını düşünerek alım yapmış olan kişi belki de sadece ve sadece 15-20 gün veya bir ay elinde tutabileceği bir rakamı kullanmıştır ama bugün %5-6 zararlı bir konumda olması ona hiçbir şekilde fayda sağlamamış olacaktır. Evet değerli arkadaşlar bu açıdan yüksek seviyelerden alım yapmış olanlar beklemeye tahammülü olanlar sabır gösterebilecek durumda olanlar var ise benim herhangi bir acelem yok ben genel anlamda doların trendini takip ediyorum şeklinde düşünenler varsa yine belli kritik destek noktalarını bilmek zorundalardır zira hiçbir şeyin ama hiçbir şeyin garantisinin olmadığını mutlaka ve mutlaka biriniz tek noktadan bakılmaz analiz demek hem yukarı yönü hem aşağı yönü hem iyi tarafları hem kötü tarafları masa üstüne koyabilmek demektir. Sadece ve sadece tek yönlü bir bakış açısıyla yükseliş noktasındaki kriterleri ön plana koymak demek, yarın bir gün şu veya bu sebepten yaşanabilecek olan geri çekilmelere tedbirsiz, hazırlıksız yakalanmak anlamına gelecektir. Düne kadar 2018 sonlarına doğru 7.20'lerden aşağılara doğru gelmekte olan dolar için kim 5 seviyelerine kadar e, geri çekilebileceğine veya o kadar bir e, zayıflamanın olabileceğine inanıyordu. Veya altı buçuklar seviyesine gelindiği zaman asla ve asla hiç kimsenin ağzından 5'li seviyeler hele hele 5 seviyesine yakın seviyeler hiçbir şekilde çıkmıyordu. Demek ki imkansız diye bir şey olmaz olmaz olmaz. Şu anda arkadaşlar bakıyoruz ki. Evet hiçbir şey dolar tl'nin lehine değil hiçbir kriter dolar tl'nin geri çekilmesi veya önemli düşüşler yaşamasına e, sebep olmayacakmış gibi görünüyor evet şu andaki bakış açısı bu fakat. Her zaman ülke gerçekleri bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani 7-20'ler seviyesi veya 6'lar seviyesine gerilediğimiz dönemi makul görenler vardı ama 6'lardan 5-20'lere 5-13'lere kadar geri çekildiğimiz dönemde Türkiye'nin koşullarında bir iyileşme mi vardı? Yani ekonomimizde bir takım artı faktörler mi vardı ki bu kadar geri çekilme oldu? Hayır yoktu. Evet bugün de aynı tablo söz konusu ekonomimizle ilgili olarak hiçbir olumlu bir durum yok bir iki ay içerisinde de ekonomimizin düzelmesinin zaten imkanlı ihtimali yok ama buna rağmen dolar tl asla da geri çekilme olmaz veya olmayacaktır denilemez. Misal veriyorum sevgili dostlar. S-400 konusunun ne kadar önemli bir mevzu olduğunu biliyorsunuz bizim için. Yarın bir gün şöyle bir haber duyarsak, bunu bir sadece bir e, beyin jimnastiği bazında söylüyorum. Amerika kalkıp da S-400'leri almayacaksın kardeşim veya alacaksın ama 3 yıl 5 yıl kullanmayacaksın. Bu şartlar altında ben sana şu miktarda ekonomik destekte bulunacağım, sana şu kredi kapılarını açacağım gibi gibi kapılar ardında bir takım anlaşmalarının olmadığı veya olmayacağının bir garantisi var mı? Yok. Böyle bir haber düştüğü anda bir şekilde dolar tl'de atıyorum 5.70'lere kadar bir geri çekilme yaşandığında kim buna e, bir yanıt verebilir? Hiç kimse. Dolayısıyla değerli dostlar tekrar tekrar ifade etmek istiyorum ki ne olacağını hangi gün hangi saatte ne olacağını bilmek asla mümkün değildir. Bunun için kritik virajlara dikkat etmekten başka bir çaremiz yok. Bu bir, ikinci bir nokta ise hiçbir zaman için ön yargılı olunmamalı. Bütün bu ifadelerim dolarda bir geri çekilme bekliyorum anlamında algılanmamalı. Dolarda çok olağanüstü yükselişler bekliyorum anlamında da algılanmamalı. Sadece önümüzdeki 5-6 aylık 8 aylık süreçte karşımıza bu tarz tablolar çıkar ise eğer ne yapmanız gerektiğini bugünden planlayın ve hesaplayın ki o gün o beklenmedik bir tabloyla karşılaştığınız zaman çok büyük zararlar ile karşı karşıya kalınmasın diye Evet değerli dostlar genel olarak bir durum söz konusu ki dolar 20 yıldır yükseliş trendini devam ediyor yani dolarda euro'da ve altında Türkiye'de uzun vadeli yatırım yapmış olan bir yatırımcının neredeyse kaybetmesi imkansız gibi görülüyor O halde yüksek maliyetiniz varsa bile siz eğer kritik destek noktalarını da bilmek zorundasınız. Çünkü belki o destek noktalarına yaklaşımlarda ek alımlar yapmayı düşüneceksinizdir veya maliyetinizi daha da uygun seviyelere getirmeyi düşünebilirsiniz. Ama öyle kritik destek noktaları vardır ki o destek noktalarının kırılması durumunda ise daha etkili geri çekilmeler olabilecektir. Bunu da bilip ona göre hesabınızı yapmanızda yararı var. Biz o noktalara gelmeden önce son 20 yıl içerisinde dolar TL'nin yüzde 2582 oranında prim yaptığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu ane hani bu e, sunacağım tablolarda aynı zamanda dolar mı, euro mu yoksa altın mı hangisi daha avantajlıdır sorusuna da bir yanıt vermiş olacağız. Euro'ya bakalım arkadaşlar. Son 20 yıl içerisinde yüzde 3547 Oranında prim yapmış yani 36 kat civarında bir prim yapmış altına baktığımız zaman ise son 20 yıl içerisinde gram altın yüzde 8377 oranında prim yapmış yaklaşık 84 kat civarında bir prim oluşturmuş durumda arkadaşlar bu son 20 yılı yansıtan bir şeydir Tabii ki grafiksel olarak da görebilirsiniz buradan isterseniz altının uzak ara önde olduğunu görüyoruz son 20 yıl itibariyle. Arkadaşlar son 20 yıl çok uzunca bir süre olabilir dönemsel bazda küresel etkenler çeşitli enstrümanları daha ön plana çıkarabilirler ee, vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu bakış açısıyla bir de son 10, yı 10 yıla bakalım istedim. Ve son 10 yıla baktığımız zaman doların %420 oranında prim yaptığını yine son 10 yılda euronun %337 oranında prim yaptığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son 20 yılda euro daha çok prim yapmış iken ee, şurada görmekte olacağınız üzere. Bakınız %3547 oranında son 20 yılda euronun bir primliği var doların da önünde ama son 10 yıla baktığımız zaman doların gerisinde kalmış euro daha az prim yapmış altına baktığımız zaman ise %460'lık primi söz konusu. Grafik bazında hepsini birlikte görelim isterseniz. Altının e, dolara oranla bir nebze olsun önde olduğunu görüyoruz. Altın son 10 yıl itibariyle de 20 yıl itibariyle de en çok kazandıran yatırım aracı ama son 10 yıla baktığımız zaman altın ve doların birbirine yakın olduğunu, eurunun ise daha geride kaldığını görmekteyiz. Evet değerli dostlar şimdi e, buradan ayrılalım ve grafikler bazında konuya gelelim. Değerli arkadaşlar. Ee, orta ve uzun vade konuşuyorsak eğer bu durumda daha geniş bir açıyla grafiklere bakmak gerekiyor ve bu durumda ise aylık grafiklerle başlamak e, uygundur diye düşünüyorum. Aylık grafiklerden haftalık grafiklere doğru geçiş yapacağım ve bu grafikleri arkadaşlar farklı farklı çizim teknikleri ve farklı yöntemlerle hazırlamış olduğum bu grafiklerde ana amacım Kritik olabilecek olan bölgeleri tespit edebilmek yani e, tek bir nokta çıkmayacaktır karşımıza her farklı çizim farklı destek ve direnç noktalarını ön plana çıkaracaktır ama bu çizimler sayesinde karşımıza çıkacak olan tabloda en çok önemsenen grafiklerde en çok ön plana çıkan destek ve direnç noktalarını anlayabilirsek 3-5 ayrı e, kanaldan test ettiğimiz, teyit ettiğimiz bir takım seviyeleri özetleme şansımız olabilecektir. Sevgili dostlar, ikiler seviyesinden başlayacağımız bir çizimle 7.20'lere kadar ulaşan bu seviyeleri referans alma kaydıyla çok geniş bir açıyla baktığımız zaman pabloya görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar şu seviyede Önemli bir desteğin oluştuğunu görüyoruz. Hemen şu konuyu da ifade etmek istiyorum ki değerli dostlar teknik analizde veya bu tarz çizimlerde başlangıç ve bitiş noktasını kullanıcı belirler veya analiz belirler şu aradaki çizgilerin hiçbirisini bizlerin belirleme imkanı bulunmuyor. Tamamıyla başlangıç ve bitiş noktalarını seçtikten sonra bu hesaplamalar hangi yöntem kullanılıyor ise o yöntemin ruhunda mantığında olan hesaplama formülleri ile gerçekleşmekte. Dolayısıyla arkadaşlar şu noktayı ben tespit etmedim. Şu noktayı ben tespit etmedim. Ama bu nokta arkadaşlar şu desteği tespit etmiş durumda. Gördüğünüz gibi burası 5-13'ler seviyesine ki bulduğumuz destek noktasıdır. Geçtiğimiz e, yılın sonlarında ve bu yılın başlarında 5-6 olarak görülmüştü. Aklımda kaldığı kadarıyla. Dolayısıyla arkadaşlar... Bu çizim sağlıklı bir çizimdir diyebiliriz önemli destekleri tespit edebilmiş o halde ben bu çizimin ön plana çıkardığı kriterlere inanabilirim çünkü beni geçmiş verileriyle tatmin ediyor. 5-14'ler seviyesindeki şurada görmekte olduğunuz gibi bir destek olduğunu tespit ediyor ve bu destek aşağı kırılmıyor ve yine şurada baktığımız zaman arkadaşlar şu bölge 3-70'ler 3-80'ler bölgesi 3-85 bölgesi. Bu bölgeye kadar arkadaşlar bir atak olmuş ama burası geçilemedikten sonra tekrardan şu seviyeye kadar bir geri çekilme oluyor. Ama buradan yeni bir atak oluşuyor ve bu kez burası direnç vasfını kaybetmek suretiyle açılıyor ve bir sonraki direnç olarak bu noktaya geliyor. Buranın açılması aşamasında ise burası destek konumuna geldikten sonra çok sert bir atak ile yedilere doğru ulaşıyor. Arkadaşlar teknik analizde Hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur ki e, fiyat boşlukları oluşabilir, gap dediğimiz fiyat boşlukları oluşabilir ve bu boşlukların e, mutlak surette doldurulacağına dair bir kanaat hakimdir. Zira şurada görmekte olduğunuz 5-14 seviyesindeki direnç noktası çok sert bir şekilde aşıldığı için bu sertlikle çok sert bir dereceyle aşıldıktan sonra bu seviyeye kadar bir geri dönüş yaşanıyor. Ve şu iki direnç arasındaki boşluğun doldurulması evresi yaşanıyor. Bu evre hangi evreydi arkadaşlar? Bu evre işte 5-13'ler 5-14'ler ile 6 seviyesi arasındaki evreydi. Yani son 5-6 aydır yaşamış olduğumuz evreydi. Şimdi doldurulması gereken boşluk hangisi? Şu nokta ile şu nokta arası. Yani değerli arkadaşlar... 5.94 ile 7.20 arasındaki bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Bu açıdan hemen... Yine şurada olduğu gibi çok hızlı ve sert bir atak ile şu direncin aşılmasını beklemek teknik kriterler itibariyle şu anda yüksek bir olasılık olarak görülmüyor. Bir kere daha konuyu açmak istiyorum arkadaşlar 7-20'ye kadar sert bir yükseliş oldu ama aynı sertlikle bir geri dönüş ile şuradaki 5.14 direnci çok hızlı aşıldığı için bu hızlı aşılan direncin Test edilmesi sağlamlaştırılması gerekti ve bu noktaya kadar bir geri dönüş oldu. Buradan tekrardan yukarı yönlü bir eğilimin başlaması asla bir tesadüf değildir. Teknik bir sebebe daha bağlıdır. O halde biz şu anda şurada görmekte olduğunuz 5.94 seviyesindeki direncin de artık bir destek konumunda sağlamlaştırılmasını bekleyebiliriz. Nasıl ki şu desteğin 5.14 desteğinin sağlamlaştırılması için önemli bir süreç yaşandıysa, 6 seviye 5.94 e, seviyesi ve 6 psikolojik seviyesi olarak adlandırdığımız bu bölgede bir olgunlaşma sürecinin olmasını teknik kriterler itibariyle bekleyebiliriz böyle bir ihtimali dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar bu grafiden ayrılıyorum ve haftalık bir grafik olarak bu kez 3 38'ler civarından anlamlı bir yükselişin başladığı bir süreç vardı ve 7-20'ye kadar ulaşmıştık Eğer 7-20 direnci de aşılacak olursa ne olur şeklinde bir sorumuza yanıt yine Fibonacci kriterleri tarafından verilmekte 7-20 seviyesinin destek olduğunu düşünmek kaydıyla burada bir destek oluşacak şekilde şu noktaya çizimimizi uzattığımız esnada, bir e, önceki en son direnç e, eğrimizi bu seviyede sabitlemek kaydıyla e, ölçümümüzü gerçekleştirdiğimiz zaman ise Karşımıza yani ölçümümüzü genişlettiğimiz zaman şu bölgeyi bir destek olarak kabul edecek şekilde ölçümümüzü genişlettiğimiz zaman 7.20 seviyesi aşıldığında ulaşılabilecek seviye 8.38 olarak çıkmakta. Arkadaşlar bu bir ölçümdür, bu bir teknik ölçümdür, bu benim bir beklentim veya iddiam değildir. Bunu bir kere daha vurguluyorum. Bu ölçüme baktığımız zaman arkadaşlar şu seviyede %50 seviyesinde 5.88 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu görmekteyiz. Zira 5.84-5.88 bölgesinin sürekli olarak sizlere vurguluyorum. Çok önemli ve kritik bir destek bölgesi olarak izlenmesi gerekiyor. O halde bu seviyeyi de arkadaşlar bir köşeye yazalım. Ve yukarı yönlü ataklarda dediğim gibi şuradaki bölgenin dolması durumunda yani ee, 6.40 ila 7.20 arasındaki bölgenin de olması durumunda oluşabilecek olan 7.20 atağının geçilmesi sonrasında izlememiz gereken direnç 8.40 seviyesi olacaktır. Arkadaşlar 7.20 seviyesi çok güçlü bir direnç midir? Hayır, 7.20 seviyesinin çok güçlü bir direnç olduğunu söylememiz mümkün değil. Zira bir kere görülmüş bir noktadır. 7.20 bir anlamda tesadüfi bir nokta olarak da değerlendirilebilir. 7.20'den dönmeyebilirdi, 7.60'dan da dönebilirdi, 7.45'ten de dönebilirdi. Piyasaların son derece coşkulu ve son derece dalgalı olduğu bir anda herkes birbirine bakar. O anda yük karını yeterli miktarda gören, yüklü miktardaki pozisyon taşıyan bir, e, yatırımcının veyahut da bir fonun 10 dakika tuşa basarak satışa geçmesi diğerlerini tetiklemiş olabilir. O yatırımcı 7.50'den satışa geçmiş olsaydı belki o seviye bir direnç olarak görülecekti. Bu açıdan 7.20 çok büyük bir direnç değildir, güçlü bir direnç değildir. Sadece psikolojik önemi olan bir dirençtir. Bu sebeple şurada görmekte olduğunuz direnç olan yani e, 6 seviyesinin üzerinde e, %38.2 ile tanımlanmış olan 646 eldi bölgesindeki direncin açılması durumunda 720 direnç bölgesinin biraz daha hızlı bir şekilde geçilebilmesi ve 840'lara kadar ulaşılabilmesi mümkün olabilir. O halde arkadaşlar. Orta vade adına geniş bir zaman dilimi içerisinde şu gün bugün olur şeklinde bir gün saat endişeleri içerisinde beklentileri içerisinde olmayan bir yatırımcı 8.40 seviyesine yaklaşımlarda dikkatli olmalı. Yani bu seviyenin aşılamama bu seviyeden tekrardan bir geri dönüş yaşanabileceği ihtimalini dikkate almak suretiyle kararını verebilir diye ee, ifade edelim. Bir de arkadaşlar çizim teknikleri içerisinde Fibonacci Impulse dediğimiz bir enstrümanın yükseliş bir önceki yükseliş eğilimi dikkate alınmak suretiyle anlamlı bir yükseliş yaşadığı bir süre dikkate alınmak suretiyle o yükseliş performansını daha sonraki aşamalarda da devam ettirecek olur ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar varsayımından yola çıkan bir hesaplama yapmakta ve yine 3.38'ler civarında 4 seviyesindeki direnci zorluyor. Ve oradan sert bir geri çekilme yaşıyor buradaki yükseliş ve ardından burada yaşanan bu sert geri çekilmeyi dikkate aldığımız zaman ortaya çıkan bir tablo var ki arkadaşlar bu da bize ee, şu bölgenin önemli bir direnç noktası olarak mevcut olduğunu ama bu bölgenin çok sert bir şekilde aşıldığını ifade etmekte ve 260 şu seviyeye denk gelmekte olan 607 seviyesinin büyük bir öneme haiz olduğunu 6.07 seviyesinin üzerinde kalınır ise eğer yükselişin daha anlamlı ve daha performanslı bir şekilde devam edebileceğini yansıtan bir grafik özelliğinde gelelim arkadaşlar yine bir başka haftalık grafiğimize buradayız arkadaşlar. 3.38'ler civarında bu Fibonacci impuls dediğimiz çizimimizi yani yükselişlerin geçmişteki bir yükseliş referans alınmak suretiyle o anki performansın daha sonra da aynen devam edebileceği varsayımından yola çıkılarak bir, e, uygulanan bir tekniktir ve bu tabloya baktığımız zaman ise değerli dostlar şurada görmekte olduğunuz 6.20 e, 6 seviyesindeki direnç daha öncesinden hesaplanabilmiş yani şu noktayla şu noktayı e, referans almak kaydıyla bir çizim yapmış olan kişi Örneğin şu günlerde yani 2018'in Mart ayında şu tarihten itibaren kırmızı eğrimizden kır, e, Pardon e, şurada görmüş olduğunuz kırmızı bölgenin sağ tarafını düşünelim ve bu kırmızı bölgenin olunduğu tarihte bu tarih itibariyle şu çizimi yapmış olan bir kişi e, şu çizgileri çok net bir şekilde görebilecekti Dolayısıyla e, bu çizgilerin oluşturmuş olduğu seviyeleri direnç kabul etmek suretiyle her bir direncin açılması sonrasında yeni pozisyonlar alabilirdi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 6.25 direncini de çok net bir şekilde yakalayabilmiş durumda. Bu da bize diyor ki 6.25 direnci önemli bir direnç konumunda bu direncin açılmasının ehemmiyetine ifade etmiş durumda. Bir de arkadaşlar bu tabloya bu Fibonacci impas dediğim tekniği biraz daha geniş bir açıyla çizecek olur isek yani 3.38'lerden başlayan Ve 7.20'ler seviyesine kadar devam eden geniş bir süreçteki yükseliş trendini, büyük açılı yükseliş trendini dikkate aldığımız zaman acaba e, ne olabilir? Yani şurada arkadaşlar 2017 yılı ile 2018 yılı arasındaki bir yıllık süreci dikkate alarak, o bir yıllık sürecin performansını dikkate almak suretiyle bir çizim yapıldığı zaman ise karşımıza %61.8 seviyesi olarak çıkan e, seviye, 7.60 seviyesi çıkıyor arkadaşlar. 7.21 seviyesindeki direncin çok güçlü bir direnç olmadığını ifade ettim. 7.21 aşılabilir. Orası geçildikten sonra artık çok daha yukarı hedefler varmış gibi bir teknik oluşum gerçekleşebilir ve 7.60'lara ulaşılabilir. 760'la aşılacak olur ise bu seviyenin de üzerine çıkılacak olur ise bu durumda arkadaşlar yine afaki bir ifade değildir. Teknik sistemin yapmış olduğu bir ölçümdür. Diyor ki 9.09.9.10 seviyesine kadar. 7.60 üzerinde bir yükseliş potansiyeli olabilirmiş. Bunu neye göre söylüyoruz arkadaşlar? Son bir yıllık süre içerisinde 2017 ve 2018 Ağustos ayı dikkat alınmak kaydıyla son bir yılın performansına bakılarak teknik sistemin yapmış olduğu hesaplama olarak öngörülmekte. Evet arkadaşlar gelelim bir başka grafiğimize yine 3.38'ler seviyesindeki anlamlı bir yükselişin başladığını dikkate almak suretiyle yaptığımız Fibonacci çalışmasında %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. O halde 5.88 seviyesi de bir kritik destek olarak takip edilmeli. 5.84-5.88 bölgesi önemli bir destek özelliğini iktiva etmekte. Ee, bu arkadaşlar %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesinin üzerinde kalındıkça %23.6'ya denk gelmekte olan 6.40 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ve bu direncin yakından takip edilmesi gerektiğini bu grafimiz itibariyle de görebilmekteyiz. Yine değerli dostlar bu grafimiz yine bir haftalık bir grafiktir ve bu kez. En son dönemlerde geçtiğimiz yıl sonlarına doğru gördüğümüz 5.14-5.13 seviyesini referans kabul ettiğimiz zaman ise bu grafimizde 6.18 seviyesinde bir direnç olduğunu önceden vurgulamış durumdaydı. Biz bu direnci aşamadık ve şu anda 5.92 seviyesi 5.93 seviyesini önemli bir destek olarak algılamakta. 5.92 seviyesi daha önceki grafiklerimizde de destek olarak karşımıza çıkmış durumdaydı. Arkadaşlar şimdi geldik günlük grafiklerimize ve günlük grafiklerimiz itibariyle Durumu günlük ve 2 saatlik ve saatlik grafikler itibariyle durumu kısa vadeli bir bakış açısı ve önümüzdeki hafta neler olabilir noktasında ikinci bir analiz konusu yapacağım. Dolayısıyla orta vade adına arkadaşlar şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizden çıkan sonuç şu ki 7.20 seviyesindeki direnç çok güçlü bir direnç olarak değerlendirilmemeli. Sebebini biraz önce izah ettim 6.40 seviyesi önem taşıyan bir ee, direnç noktası konumunda 6.40 ve 6.50 aralığının açılması durumunda 7.20'ye hızlı bir şekilde ulaşma olasılığı olabilir. 7.20'nin de açılması durumunda ise bu kez 7.60, 8.40 ve 9.10 seviyeleri, 9.10 seviyeleri teknik kriterler olarak gündemde. Ancak değerli dostlar ancak değerli dostlar geri dönüşlerde ise dikkat etmemiz gereken en kritik seviyemiz ise şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrimizin oluşturmuş olduğu 5.86 seviyesi yükselmiş durumda zira 5.84-5.88 seviyesini sürekli olarak vurguluyorum ve bir de 5.92 seviyesindeki bir destek noktamız bulunuyor. O halde arkadaşlar... 6 seviyesinin aşağısına inilir. 5.98 seviyesi artık bir direnç olarak algılanır ise bu durumda kademeli bir şekilde 5.92'ye oranında kırılması durumunda 588 ve oranında kırılması durumunda 584 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalleri ön plana çıkmıştır demektir. En kritik destek noktamız ise arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz kırmızı kalın çizgiler ile tanımlanmış olan 570 seviyesidir. Zira 584'ün kırılması durumunda 570 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir. Bu yılın arkadaşlar özellikle 5.30 seviyesi çok önemli bir seviye olarak ortaya çıkmıştı. Böyle biraz önceki grafiklerimde ifade ettiğim üzere zira 5.70 seviyesi de kırılacak olur ise kademeli bir şekilde 5.50 ve 5.30'lar gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar ifade etmiş olduğum gerek düşük seviyeler gerekse yüksek seviyeler hiçbirisi benim tahminim değildir. Buralar görülecektir diye bir iddia değildir. Sadece ve sadece teknik seviyelerdir. Sizler. Bu e, yatırım bakış yatırımcılık anlayışınıza bağlı olarak olası belli noktaların aşılması veya aşağı yönlü kırılması durumunda neler olabileceğini öngörebilesiniz diye bir köşeye not alıp da şu seviye kırılırsa bu seviyeye kadar bir geri dönüş ihtimali vardır. Benim buna tahammülüm var mı? Ben bekleyebilir miyim? O seviyeye kadar bir geri çekilme olursa et alım düşünüyorsanız o seviyeleri takip edebilmeniz bakımından bir referans olacaktır gibi gibi farklı bakış açılarıyla değerlendirebilmenize imkan sağlayabilmek bakımından bu seviyeleri verdim. Sevgili dostlar biliyorum ki. Bu bazı seviyelerin asla görülmeyeceğini düşünüyorsunuz. Herkes şu anda mutlak surette 7'lere, 8'lere, 9'lara, 10'lara odaklanmış durumda. Ama bir kere daha ifade ediyorum ki 2018 yılı Ağustos sürecini hatırlayınız. Hiçbir şekilde 6.5'ün aşağısına gelmez. En yani olsun olsun 6 seviyesi denilirken bir şekilde beşler seviyesine kadar gelindi. Yarın rüzgarın nereden eseceği belli olmaz. Evet Türkiye'nin koşullarındaki olumsuzluklar bugünden yarına değişmeyecektir. Ama piyasalar her zaman için somut gerçekleri değil, kimi zaman da soyut gerçekleri hatta soyut hikayelere satın alabilirler. Piyasanın mantığını çok net bir şekilde anlamak mümkün değil hiçbir zaman için 2 x 2 4 etmiyor yasalarda. mantığınızın almayacağı durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz bu sebeple de beklemediğiniz tablolar ile karşılaştığınız anda eğer böyle bir durum söz konusu olursa diye mutlaka bir köşeye yazınız ve o beklemediğiniz tablo ile karşılaştığınız anda ne yapabileceğinizi veya ne yapmanız gerektiğini bugünden hesap ediniz. Tek bir noktaya bakarak yatırım asla ve asla olmaz muhakkak surette B planınız olmalıdır diyorum. Sevgili arkadaşlar şimdilik e, bu hususa nokta koyuyorum. E, ee, kısa bir süre içerisinde dolar tl'nin kısa vadeye yönelik olarak e, önümüzdeki birkaç gün ve önümüzdeki hafta itibarıyla hangi seviyeler ve hangi durumların etkisi altında kalabileceğini vurgulayacağım ve aynı zamanda bir de borsaya ilişkin olarak detaylı bir analiz vereceğim. Hoşçakalınız, ee, iyi tatiller diliyorum, saygılarımla.